Bugün Fenerbahçe yöneticisinin metin siparişiyle açıklamalarda bulundu. Biliyorum takip ettiğimiz canlılar. Ettim. Canlı ettim, ettim. Ya daha sonra. Da takip ettim. Daha sonra da e, inceleyerek de bakma şansım oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimiyle ilgili, e, yani onların açıklamalarıyla ilgili, çelişen açıklamalar mı? İki taraftan bir taraf e, söylüyorum, yalan söylüyor mu, yalan söylüyor mu diyelim. Bilmiyorum. E, Sabretmek gerekirse. E, sen nasıl yorumluyorsun bu açıklamaları? Bugün bir fotoğraf da yansıdı. E, montaj diye bir otomda görmüşsündür galiba. Ben yani bir tv'den bir fotoğraf yansıdım. E, ama gerçekle alakası yok gibi gözüküyor. iddialar da var. Neler düşünüyorsun bu konularla ilgili? Şimdi sevgili Can, e, son yıllarda e, ne yazık ki son yıllarda e, bu derbi müsabakalarının arkasından... Derbiden çok e, konuşulan e, olaylar oldu. E, perde arkaları konuşulmaya başlandı. Baktığınız zaman e, derbi uzatmalarla birlikte oynansın e, 100 dakika civarında bir oyundu ki tahminim söylüyorum 70 dakika top oyunda kalmamıştır. Böyle bir mücadele oldu. Ama arkasından saatlerce e, süren bunun e, yansımaları oldu. İki tarafta konuştu. İki taraftan da açıklamalar geldi. E, ben açıklamalarda iki tarafımda yanındaydım. Yani canlı olarak açıklamaları da izledim, maçı da izledim. Mustafa Cengiz'in stada girişinde zaten bugün kendime de baktım ben güvenlik kamerasının o çekimlerinde. Orada o fotoğrafları da ben Mustafa Başkan girdiğinde çekmiştim. Yani şunu söylemek istiyorum ben iki tarafında doğruluk payı var. İki tarafında yanlışları var. Böyle izah edeyim. Hani e, baktığınız zaman şu her şeyi doğru söyledi ya da bu her şeyde yanlış diyebileceğimiz bir nokta yok. Onu söylemek istiyorum. Peki iddia edildiği gibi bir rakam söz konusu mu Galatasaray tarafında? Seyirci yani şimdi bunu e, adet olarak belirleyecek olan kişi ben değilim. Ama e, statta o gün üç ayrı masa vardı. Üç ayrı masada isimler vardı. Ve bu isimler kontrol edilerek içeriye giriş yapıldı. Ben maçtan iki gün önceydi. Perşembe günüydü. Perşembe günü bir istihbarat aldım. Bu maça doktorların alınacağı şeklinde. Ve bunu yetkili bir kişiye sordum. Bu yetkili kişi de evet, doğru, doğru. Fenerbahçe'nin bu konuda bizden bir talebi oldu ve e, buna da izin verilecek şeklinde açıklama yaptı. Perşembe günü, zaten ben bunu, saati de aklında, Perşembe günü 19.49'du tam saat e, Twitter'da. Ben bunu e, doktorların Fenerbahçe stadyumuna alınacağını, Futbol Federasyonu'ndan da bunun için izin çıkacağını söyledim. Ama e, girenler doktor muydu? E, 150, 150 kişi değil de fazla mıydı? 150 kişi olduğunda da şuradan söylüyorum. E, maçtan yaklaşık 45-50 dakika önce e, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Servet Yardımcıyla kapıda bir 10-15 dakikalık sohbetimiz oldu. Orada sordum kendisine ben ki o sırada e, gelen bilgiler içerideki seyircinin küfürlü tezahüratta bulunduğu, Fatih Hoca'nın da e, maç öncesi yaptığı röportajda e, bundan e, muzdarip olduğu, buna değindiği şekli, şeklinde haberler geldi. E ben de bunu e, Servet Başkan'a sordum. Servet Başkan da 150 civarında bir doktor buna izin verildiğini ve alındığını söyledi. Ama e, mesela bizim basın türbünde oturduğumuz yerden e, benim kaç olduğunu tespit etmem mümkün değil. Ama baktığımızda dışarıda kapıda çünkü oldukça e, fazla bir süre geçirdim ben giriş kapısında. Fotoğraf da çektim orada e, girenlerden. E, tabii ki 150'nin üzerindeydi. Ama... Ee, o kişiler e, ilden gelen kişiler mi, e, doktorlar mı bunu e, orada kestirmek zordu. Bizim basın e, mensuplarının zaten belli bir kontenjanı var. Biz e, her maçta 20 kişi girebiliyoruz sen de biliyorsun bunu. 21 olduğunda evet. o 21. kişi e, ne yazık ki geri dönüyor. Sahada da foto mavilerinde de kontenjan sanıyorum 10 kişi. Yani 20 artı 10, 20 türbün 10 e, saha biz ancak 30 kişi girebiliyoruz şu anda maçlara. Peki. Şey soracağım. Ben az önce dedi ya ben tarafa kendime baktım. Diyeyim. Aslında vardım ama fotoğrafta yok musun? Yok hayır. O giriş fotoğrafında Mustafa Başkan'ın giriş anında e, oradaki o kısa süren bir duraksamada orada ben varım ve orada fotoğraf çekiyorum. Orada gördüm yani kendimi. Tam giriş kapısında ben de oradaydım yani o anda. Onu söylemek istedim. Ya olay... Anladım. Hani Peki, olay sen... dersek artık, e, o kimine göre olay, kimine göre büyütülecek bir şey yok. E, i̇ki taraftan da bakmak lazım konuya. E, o anda oradaydım. ya yani. ben canlı şahidiydim bütün her şeyin. Peki Mustafa Cengiz'in bekletildiği doğru mu? Mustafa Cengiz'in bekletildiği e, şöyle söyleyeyim, 4-5 saniye kadar bekledi. O da e, oradaki bir görevli vardı, onun elinde liste vardı. E, 30 Galatasaray temsilcisi ya da Galatasaray'ın bildirdiği isim alınacaktı. Görevi orada önce o listeye bir bakmak istedi. Ama baktı ki olmayacak. Ondan sonra geçiş izni verdi. Ee, gelen orada 30 Galatasaraylı, Galatasaray'ın izin verdiği kişi girdi. Mustafa Başkan önce giriyordu. Fakat sonra e, geriye çekirdi. Herkesin içeriye girmesini bekledi. Ve en son e, bir başkan olarak kendisi girdi. Yani Mustafa Başkan'ın orada beklemesi de biraz da e, bundan kaynaklandı. Peki, ee, bir de şey soracağım abi, bu Ardu Turan'ın yediği ile hakkında bununla ilgili bir sıkıntı var mı bence? Yanlış bir ceza mıydı? Yani burada olan ilaçsa yoksa böyle bir ceza federasyon verebilir mi? Hani bir e, cezanın verilebilmesi için e, bunun bir emsali ya da e, maddede geçen e, bir noktası olması lazım. Şimdi bu da e, çok ortada kalan bir konu. E, hani... Böyle bir ceza verilebilir mi? Verile, verilemez mi? İki taraftan kendine e, bunu yontup o şekilde değerlendirdi e, bu küfür olayında. Ha, küfür olayı küfre karşı mısınız? Evet karşıyız. İnsan küfür eder mi? Eder. Yani e, öyle bir e, sürümcemede kalıyor ki insan. Burada ne diyeceğini bilemiyor. Yani Mustafa Başkan mesela e, bir sponsorluk e, anlaşması vardı. Orada konuştu. E, bütün salona sordu. İçinize dedi küfür etmeyen var mı dedi. E, kimseden bir ses çıkmıyor yani orada. Ama hani e, bir kulübün e, bırakın kaptanını e, futbolcusuna öyle bir ortamda yakışır mı? Onu da sorgulamak lazım. Yani edilmemesi, e, ağzın açılmaması ya da e, herkese büyük bir tecrübe oldu bir yerde. Demek ki e, bunu yapıyorsanız da hani e, görünmeden yapacaksınız diyeyim artık. Oraya, oraya getireyim olayı. Evet. ben Federasyon Başkanı Ben Arda'nın da yani. Arda'nın Arda da mesela ben orada iki ceza almasını almasından hani, hani Arda'nın da bu konunun çok hoşuna gittiğini düşünmüyorum ki e, maç sonunda da Kasımpaşa maçı sonrası da e, konuştuk Arda'yla biraz sohbetimiz oldu. Yani Arda da tabii yaptığından hani ben iyi ki yaptım falan e, diyecek durumda değil orada. Ama orada evet. da e, orada da orada da orada da e, şu savunuldu diyor hani e, bu daha önce de yapılan e, ya da e, televizyon görüntüsüyle bir çekimle e, verilmeyen cezalar neden bize veriliyor diye Galatasaray Camiası'nda bundan yakınması var. Yani aynı olayı Volkan Nemirel yaptı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç basketbol maçında yaptı. E, bunlar gündeme geldi haline. Ben o yüzden sordum zaten bu soruyu. Evet, evet. Peki, Federasyon Başkanı bugün başkanı yaptı. 1 Nisan'a kadar sevgili unutamayız diye 1 Nisan'dan sonrasında düşüneceğiz dedi. Sen ne düşünsün abi bu konuda? Seyircileri oynatamalı artık? Ya şöyle, e, şimdi bunu öncelikle şunu bir karar vermek lazım. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu karar vermiyor. Bunu BİM Kurulu ve Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Ben Nihat Başkan'la defalarca bu konuyu konuştum. Belki 6 aydır konuşuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu seyircili oynamak istedim oynanmasını istiyor. Çünkü kulüpler bunu istiyor. Çünkü inanılmaz derecede bir gelir kaynağı bu. Artı evet. e, bugün iç saadet dış saadet diye bir kavram kalmadı. Yani nerede oynarsanız oynayın ortada bir saha ki Karagümrük Galatasaray'la kendi sahasında oynayacağı maçı sahası olmadığı için Türk Telekom'da bile oynamayı kabul etti Sayın Süleyman Urma. Yani artık o duruma geldik. Bugün federasyon başta olmak üzere. Yani kimse Türkiye Futbol Federasyonu hani bu maçların seyircisiz oynanmasını istiyor. O nedenle oynanmıyor diye düşünmesin. Türkiye Futbol Federasyonu da çok istiyor ama gelecek rakamlar önemli. Artık ülkemizin durumu ortada. Yani ne olursa olsun o salgın devam ediyor. Rakam bazen 300 kişi düşüyor, bazen 500 kişi yükseliyor. Şu aşı aşının vereceği sonuçlar tabii ki çok önemli. Ama Türkiye Futbol Federasyonu üstüne basa basa söylüyorum, bu konuda karar vermek için Sağlık Kurulu, Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının onayı al almak zorunda. Yani Türkiye Futbol Federasyonu, hadi bu hafta Alanya Galatasaray maçında seyirci alalım diyemez. Bunu e, diyebilecek durumda değil şu şartlarda. Anladım. Ya yani bir Nisan'da. 1 Nisan'da evet. Nihat Başkanı'nın verdiği 1 Nisan'da yani ortada bir süre belki 20 Mart olur. Bakarsınız çok düzelir, rakamlar birden düşer, aşı çok etkili olur ya da bu virüs kimse bilmiyor. Bunu doktorlar da bilmiyor, profesörler de bilmiyor şu anda Can. Yani ne oluyor, nasıl bulaşıyor, kimde ne etki yaratıyor hiçbir şey belli değil. Belki de bir bakacaksınız Mart'ın 15'inde rakamlar düştü, bitti her şey. E, bu biterse, sıfırlanırsa Türkiye Futbol Federasyonu maçları niye seyircisiz oynarsın? Tabii ki seyirci alacak. Yani 1 Nisan'da bence göreceli bir rakam. Ee, belki de sezon sonuna kadar da seyirci alınmayabilir. Artı e, ben hani geleceği belki de biraz e, görerek düşündüğüm için şunu söyleyeyim. 1 Nisan'da maçları seyirciyle oynatmaya başladınız. O zaman ne olacak? O zaman başlayacak e, yaygara kopmaya başlayacak? Mesela şu anda ilk başta e, benim düşüncem Beşiktaş-Galatasaray maçı var. E, Beşiktaş-Galatasaray maçı. Vodafone'da 50 bin seyirci onda, önde oynanırsa Fenerbahçe diyecek ki ilk kere de Fenerbahçe'nde seyirci yoktu neden böyle oldu? Ya da e, düşündüğünüzde Galatasaray-Beşiktaş maçı var mesela aklıma ilk gelen iki maç bunlar. Bunlar seyirciyle oynanırsa e, deplasman takımı o zaman e, hani neden e, sorusunu belki de soracak. E, i̇nşallah e, salgın biter o sorular sorulur biz de e, seyirciyle izleriz bu maçları hep beraber. Şu yandan zaten sormaz da, Fenerbahçe'yi kaybetmişti içeride. Ayrıca onlar sorabilir. Bilmiyorum. Ama ben ümitli e, değilim, yani ben bu sezon komple seyircisi oynayacağını düşünüyorum. Sana katılıyorum. Belki cüz'i miktarda bir seyirci olabilir, hani e, belli sayıda bir seyirci olabilir. E, bu ben, derbi, derbiden sonra zaten doktor olayı da e, rafa kaldırıldı. E, bir süre daha, şu anda e, Şubat'ın artık işte ortalarını gördük. En azından şunu söyleyeyim, bir ay boyunca bir değişiklik olacağını ben de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı da bize yerine gelmeden biraz önce hemen Mart'tan sonra kademinde olarak istedilecek demiştiniz arkadaşlar. Bu neler olacak, diyoruz. Restoranlar falan tabii ki çok şu anda hastalıktan dolayı, salgından dolayı mağdur olan kesimler var. İnşallah herkesin işleri açılır, herkesin gönlüne göre olur. Yani söyleyebileceğimiz o burada. İnşallah abi. Süper Lig'deki yarışı nasıl değerleniyorsun abi? Üç büyükler, şuan zirvede aynı formdalar. Ya belki de hani e, en tatsız tuzsuz geçmesi gereken sezon bu kadar salgın, bu kadar sorun, bu kadar dert, seyirci yok hiçbir şey yok ama e, daha büyük bir heyecan var, daha büyük bir çekişme var. E, parantez içinde söylüyorum daha büyük bir kavga var. Yani hani bugün e, yayıncı kuruluş e, bir lig senaryosu çizse ya da e, basın, televizyonlar çünkü bütün takımların, özellikle üç büyüklerin yarışın içinde olması herkes için rating demek, e, yayıncı kuruluş için de abone demek. Yani bu kesin net olarak ortada. Ya öyle birlik oldu ki sanki e, bir senaryo gibi. Üç büyük takım, e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kafa kafaya. Hemen arkalarında da e, dolu dizgin gelen, e, puan kaybetmeyen, haftalardır puan kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Mükemmel bir yarış oluyor. Yani buna söyleyecek hiçbir şey yok. Ha Futbol kaliteli mi? Değil. Ne yazık ki değil. Ama e, heyecan açısından, çekişme açısından gayet güzel bir oluyor. İnşallah da bu şekilde devam eder bakalım nereye kadar gidecek. Yarışın içinde bir sürpriz olur mu abi Alanya Gaziantep Hatay? Ya şimdi e, sanmıyorum sürpriz olacağını. E, neden sanmıyorum? Yani e, Alanya Spor olarak düşünün kendinizi. Tamam, bu hafta Galatasaray'yı yendiniz, Fenerbahçe size gelecek, onu yendiniz. Sürekli kazanıyorsunuz, kazandınız, kazandınız, kazandınız. Ama rakibiniz bir tane değil. Yukarıda üç tane rakibiniz var. Artı sizin üstünüzde bir de Trabzonspor var. Yani baktığınız zaman hani Trabzonspor'un da ben şansını az olarak görüyorum. Çünkü altı puan kolay bir fark değil. Ve kaybedeceğiniz e, bir puanda bir yenilgide, beraberlikte yenilgide e, çok büyük e, sevkli alırsınız. Ama o kafada saydığım üç takımın e, beraberlikte yenilgide e, hakları şu anda var. Amatör maçlığın oynamamasına ilgili bir soru var abi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben bunu e, Sayın Ali Düşmez sürekli konuşuyorum. Bana da bu yüzden bu konuda e, çok şikayet geliyor, serzeniş geliyor. Hani... Ee, siz gazetecisiniz, bu konuya eğilin. Evet eğiliyoruz bu konuya. Ya yani ben e, şunu söyleyeyim, ben gazetecilik döneminde, e, gazetecilikten önce ben oturup vefa stadında sabahtan akşama kadar amatör maç seyreden bir insanım. Eyüp stadının ne olduğunu bilen bir insanım. Yani amatörlerin ne olduğunu, amatörlüğün ne, ol, ne demek olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ama e, orada da bu konularla ilgilenen e, Ali Düşmez Başkan, e, yani nasıl yapalım diyor. Yani Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Bunların izninin alınması gerekiyor. Bütün olay orada. Ben diyor sadece amatör lig olarak bakmıyorum diyor. Bal ligini de düşünüyorum diyor. Yani biz bu seyahatleri nasıl yapacağız? Bunlar nasıl gelip gidecek? Oradaki tedbirler nasıl alınacak? E, ne yazık ki o liglerin, amatörün ve bal liglerinin e, konumu bir süper ligle, hatta hatta daha alt liglerle bile bir değil. Yani e, hani bazı şeyler kademeli olarak kaldırılmaya başlandığında ancak onlar da o zaman başlayabilecek diye düşünüyorum. Peki. Abi şimdi geldim beyaz kutlu olan. Ee, herkes yeri geldi, boykot etti vesaire, Fenerli'si, Vahaslanlı'sı, Beşiktaşlı'sı Farklıktan bir şekilde herkes izliyor. Beyaz TV'deki bu sır nedir? Ya sır e, bilmiyorum belki de yani orada e, en büyüğünden en küçüğüne kadar çalışan her herkesin e, halkla içi olması diye e, görüyorum ben benim Ağustos ayında 10 yılım doluyor orada tam 10 yıl yani dile kolay e, o günden beri şunu yani açık olarak söyleyebilirim Ben oranın içinde olan bir insan olarak söylüyorum Biz hiç kimsenin tarafında değiliz Yani bu var e, kimi zaman e, bir yorumcu işte e, şunu kayırdı bunun karşısına geçti x takımın düşmanı ye takımın ya böyle bir şey yok Böyle bir şey yok. Yani e, ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben e, ne kadar röportaj yapabiliyorsam, e, ne kadar haber alabiliyorsam ve onları ne kadar oraya yansıtabiliyorsam benim için önemli olan o. Yani X takımının yararınaymış bu. E, y takımının zararınaymış. Bu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Herkese belki eşit mesafede olmak. Ha, e, bu, bozulanlar tabii ki oluyor. E, ya Bir de insanoğlu... E, bir maçtan sonra açtığında e, kendi takımı, X takımı, Y takımı diye söyleyeyim, takım vermeyeyim. Hani X takımı lehine bir penaltı verilmiş. E, sen Y takımını tutuyorsun, ben X takımını tutuyorsun, tutuyorum. Orada yorumcu da yorum yapıyor. O yorumcu, o penaltıyı doğru buluyorsa o süper yorumcu. Ama doğru bulmuyorsa senin açından da en kötü yorumcu oluyor. yani. Ama e, biraz daha sağduyuyla bakarsak, onların orada ne dediğini anlamaya çalışırsak, Tabii ki her şey çok daha olacak ki e, şu anda teknoloji de e, oldukça gelişti yani artık ben hakemliği o kadar çok zor bir iş olarak görmüyorum. Ahmet Çakar'ın e, her zaman konuşuruz e, bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı var e, Fenerbahçe stadyumunda Semi son saniyede Şifo Mehmet'in gelen topunu çizgiden çıkartıyor. Biz bunu hocayla defalarca konuştuk ki ben ben o maçta da basın türbündeydim e, görevliydim yani imkan yok. O topun çizgiyi geçip geçmediğini görmeye imkan yok yan hakeme gittim dedi yan hakeme sordum dedi gol dedi ve orada Ahmet Hoca bir şey söylemiş bak demiş bu pozisyon yıllar yılı konuşulacak tarihe geçecek iyi karar ver demiş Ahmet Hoca yan hakem çok iyi gördüm net söylüyorum çizgiyi geçti demiş ve golü verdi e, Semih de biliyorsun e, kısa bir süre önce e, bizim Programa bağlandı. Evet dedi, goldü dedi, kabul etti. Yani oradan dedi, hocam dedi, bunu da dedi, gördüğünüz için sizi tebrik ediyorum dedi. O zaman öyle söylemek zorundaydım dedi. Şimdi e, bunu rahat rahat söyleyebiliyorum dedi. Yani e, hakemlik yapmak artık kolay, e, çok rahat bir şekilde de gidebilir diye düşünüyorum. Peki. Abi e, herkesin de merak ettiği konu zaten soruların yurttuğunu da Lertin Ertemkenler neden ayrıldı? Ya o konuyu e, ben pas geçeyim. E, onu Ertem Şener e, gerekli açıklamaları zaten yaptı. E, şu anda da e, gayet başarılı bir e, televizyon programı yapıyor kendisi. E, biz kendisini çok seviyoruz. E, her zaman da başarılar dilerim. E, o tamamen e, kendisinin açıklayacağı bir konudur. Takip edebilecek misin yeni problemi? Nasıl buluyorsun abi? İzleyemiyorum. Çünkü vakit bize çok ters geliyor. O saatlerde bizim de programımız oluyor. ve Ben Galatasaray maçlarını takip ediyorum. Her hafta maçta oluyorum. Deplasman olduğunda da deplasman da oluyorum. Zaten deplasman olduğu zaman bizim programı bile izleyemiyorum. Yani açıkçası. Hani dinlemeye çalışıyorum. İnternet olduğunda ancak yolda bir yerden bir yere gitmiş oluyoruz. Takımı takip etmiş oluyoruz havaalanına. O sıralarda izleyebildiğim kadarıyla izliyorum. Yani hafta sonu Bizim program dışında hiçbir şey e, düşünecek halimiz kalmıyor. Tamam. Al Fatih Hocaların ile mi? Onlar gibi sorular da var. Fatih Hoca ile benim aramda hiçbir sorun olmadı. Ben e, Fatih Hoca'yı daha gazeteciliğe başlamadan tribünde izleyen bir insanım. E, çok kısa bir şey anlatayım burada. Belki bir anı gibi olacak. E, Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu milli takım. Havaalanına geldi, karşıladık. seni şimdi tabii tam olarak söyleyemem ama belki 90, 91, 92 o yıllarda. Ertesi gün e, Tekirdağ yolunda Fatih Hoca'nın e, bir yazlığı vardı. Ben oraya gittim, orada o zaman fotosporda çalışıyorum. E, Fatih Hoca bir hamakta. Eşi Fulya Hanım ve iki kızı Fatih Hoca'yı e, sallarken Kamakta sallarken boylu boyunca uzanan bir Fatih Hoca o şekilde bir fotoğrafını çekmiştim. O fotoğraf e, mesela fotosporda o zaman birinci sayfadan tam sayfa kullanılmıştı. E, Fatih Hoca ile aramda sorun yok. Fatih Hoca e, doğum günüm benim 1 Mayıs'tır. E, 1 Mayıs'ta geçtiğimiz sene e, antrenman var. O gün yeah. açık bir antrenman e, Florya'da. Antrenmana gittik tabi, takip ediyoruz, akredite olmuşuz, içeriye girdik. Fatih Hoca e, Florya'da antrenmanlarda, basına açık antrenmanlarda, e, basının olduğu yere en fazla 10-15 metre yaklaşır, uzaktan bir kafasını sallar, gülümser, selam verir, sadece yaptığı odur basına. O gün Fatih Hoca e, biraz daha fazla yaklaştı, biraz daha geldi bizim yolumuza, artık neredeyse çizgiye kadar geldi, hani. Bir değişik bir durum var diye bakıyoruz biz. Ee, hemen merdivenden aşağı bir kişi elinde pastayla geldi. Orada e, Florya'da e, benim için doğum günü pastası kestik orada. Antrenman devam ediyor bu sırada bakın dikkatinizi çekerim. E, bu benim belki de hayatta e, unutamayacağım. Üç tane ya da beş tane e, böyle mutlulukla e, gülümseyerek çok iyi bir şekilde hatırlayacağım e, anıdan biridir. E, bunu da bana yaşatan Fatih Hoca'dır. Peki abi. Şu de... şu var. E, hani belki e, aranız düzeldim diye soranlar e, bazı sorular sorular hocaya ters gelebilir. Yani basın toplantılarında ki e, şu anda basın toplantılarında biz giremiyoruz. Ancak kağıda yazıp e, gönderiyoruz. O şekilde bizim sorularımız soruluyor. E, bu seneden e, söz etmek gerekirse mesela ben her deplasman sonrası işte Trabzon e, Gaziantep yani bildiğiniz şu anda Sivas tüm deplasmanlardan sonra ben havaalanına kadar takımı takip ederim kameraman arkadaşımla birlikte. Hocaya mutlaka orada bir soru sorarım ve hoca da mutlaka cevabını verir, verir o şekilde havaalanına girer.